Merhabalar, Ahmet Yerlice. Ben girişimcilik uzmanıyım. Dilara inovasyonda Kadın Girişimcilik Programımızda bu yıl katılımcılarımız arasında yer aldı. Merhabalar, ben Dilara Üzünlü. Akıllı Kovan Teknolojileri Tektubio'nun kurucusuyum. Amacımız arılarla arıcıların arasındaki iletişimi optimize etmek. Özellikle deneyimsiz arıcıların, arıcılara yeni girenlerin arılarla alakalı dilini anlamasıyla ve karşılaşabilecek sorunlarına karşı nasıl çözümler getirilmesine dair onları yönlendirmek amacıyla bu optimizasyon sistemlerini oluşturuyoruz. Kendi girişimimizi ayaklandırmak adına inovasyonla kadın kampına başvurduk. Aslında inovasyonla kadın kampına katılarak biz kendimizi daha iyi ifade etme fırsatını yakaladık. Gide uzman mentorlarla aldığımız eğitimlerle beraber girişimimiz adına yeni bilgiler öğrendik ve birçok bakış açısına sahip olduk. Tesal fonlama platformu olan fon bulucuyla birebir iletişime geçtik kadem aracılığıyla beraber. Orada güzel fırsatlardan yararlanmak adına bir süreci başlatmış olduk. Kitlesel fonlama süreciyle beraber 850 bin liralık bir yatırım hedefliyorduk. Ama yatırımcıların bizden beklediği beklentiler onların da hissettiği heyecanla beraber aslında bir günde 1 milyon 500 bin kadar yatırım alma fırsatını yakalamış olduk. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Programı kapsamında hem ofis desteği, patent desteği, her türlü teknik ve girişimcilik mentorluk destekleri gibi birçok destekler sunuyoruz. Ama tabii kitlesel fonlamanın heyecanıyla birlikte artık girişimcimiz ile ara daha ileri seviyede süreçlere ilerleyen bir girişimcimiz oldu. Bu süreçte daha hızlı ilerlemek, daha hızlı büyümek adına faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadın girişimcilere dair söyleyebileceğim o ana motivasyon kelime pes etmemek. her yüzden kaybolursa insanoğlunun dört yıl ömrü kalır demişler işte.